çok önemli bir meseleye temasla başlayacağım sözlerime şu efendim ya bu arkadaşlar Alevi kardeşlerimizi sünni mi yapmak istiyor veya Caferi kardeşlerimizi sünni mi yapmak istiyor Pektaşi kardeşlerimizi sünni mi yapmak istiyor bunların derdine Kardeşlerim, bizim derdimiz gerek Alevilik, gerek Sünnilik, gerek Şiilik, Bektaşilik, hatırınıza ne geliyorsa, bunların tamamının adına Müslüman denir. Ve bunların hiçbirinin diğerinden... Bir üstünlüğü yoktur. Ancak züht ve takva bakımından ileri olan hangisi ise o üstündür. Bu Alevi de olabilir, Şii de olabilir, Caferi de olabilir, Sünni de olabilir, Bektaşi de olabilir, Halveti de olabilir. Hakim züht de takva da ileride, o ileridedir. Ama ben şuna inanıyorum ki bu saydığım grupların tamamı, meşreplerin, mezheplerin tamamı hem zühhte hem takvada doruk noktadadır. Onun içinde, onun içinde ne Alevi kardeşimin Sünni, ne Sünni kardeşimin Alevi olmasına gerek yok Herkes kendi Meşrebinde mezhebinde Ama Bir babanın çocukları gibi Bir dedenin Torunları gibi Toplum hayatında Kardeş olacağız Bu hukuk hayata geçireceğiz Fakat Uzun zamandan beri Görüyor ve yaşıyoruz ki Bu böyle gitmiyor Nasıl oluyor Efendim e, Sünnilik Bir tarafta Kurtulmuş Şia Alevi, Caferi Bektaşi Kurtulmamış batılda e, Onun için de Batılda olan insanlar Haşa Kafir, Cehennemlik Bu şekilde Bir hareket aslında İslam dünyasını birbirine karşı çıkartıp savaşlar meydanı haline, coğrafyası haline getirmek diye korkunç bir niyet vardı. Ve maalesef bunu da bir noktaya kadar taşıdılar. Bunda da muvaffak oldular. İşte biz bu tehlikeli, tehditvari oyunu gördüğümüz için... Arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık dedik ki durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak.